dövizden haftaya dolar 18.78 euro 18.66 altın 982.48 borsa 3.627 ve bitcoin 19.70'e göre düşüşle kapattılar. Galatasaray Kayseri'de kayıp e, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor Gaziantep Futbol Kulübü maçında futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri balet takarak aldı. Adana Demirspor İstanbul'da farka koştu. Mavi Şimşekler Kasımpaç'a dört bir mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. 41 kişinin can verdiği Maden Hoca'nda incelemelerde bulunan CHP'li Kılıçdaroğlu gerçekten öfke doluyum bu ailelere kim hesap verecek dedi. İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama geldi. Kanser açısında olumlu sonuca varmak üzere. Adana Demirspor'da Spor'da haber, fırtına sesi 4 dakika içinde attı gol ve yaptı asiste maça damga vurdu. Batım'da hayatını kaybeden madencinin babasına yürek yakan sözler geldi. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerliği oğlumu düşünürken böyle oldu dedi. E bu haberimizde gün özetinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.